Hazır mısınız sonuna kadar? İyi o zaman Başlasın çatapat Başlasın koçum Lafedenin, Lafedene Laf Eden'e Scariz'i Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi Tamam Hadi gelin bakalım Nerede la bu? Tarık Esat Anlaşabiliriz koçum ne anlaşabiliriz lan? Ne anlaşabiliriz? Sen Çılgının ölümüne sebep oldun Ali'nin ölümüne öldün lan Ali'nin Ölümüne sebep oldun Ali benim kardeşim gibiydi lan Ali adam gibi adamdır las. Ne istedin lan Ali'den? Ne istedin la? Ne istedin lan, lan? lan Ali'den? Tamamla gidiyoruz <gülüyor> Ahoğlum, oh, o işte bu da. Bana ne oldu? Kalnabiliriz. Geldik biz de bu bir ses daha <gülüyor> Ne oldular burada? Valla hırsız hırsız ve arkadaşları Mekanı bastı Ne Sana bir not bıraktılar Nerde lan oldu Kapının oralarda Tablaya doğru git Seni bir süp orada bir Sürpriz bekliyor seni. Gideyip bakalım Neymiş sürpriz Hele buradan çıkılıyor neden yukarı He buradan çıkılıyordu Şurada bir tablo vardı. Ulan bu tablo Hay anasını satayım Güzeli gerçek yokmuş adam Vay vay vay vay Ulan tarih. Lan Tarık Yaşayım mı lan Hakkını Helal edesin ben diğer tarafa gidiyorum. Benim intikamımı al. Sana söz veririm, alacağım Oğlan, sen bittin hırkış. Sen bittin oğlum. Seni seni doğrayacağım oğlum, seni doğrayacağım, seni doğrayacağım oğlum. Babacığım, babacığım. Ne oldu la? Baba, çayla ekmek bilmiş baba. Çayla ekmek almaya gidebilir misin acaba? Ulan daha yeni oldum ya. İki saat önce oldum. Üç tane oldum. Baba ben onların hepsini yedim. Ulan Remzi, ulan Remzi. Üç tane ekmeği tek başına yedin değil mi la? Evet baba. Rapur, rapur, rapur, rapur. Latır, rapur, rapur, rapur. Rapur, rapur, rapur götürdüm aa tamam neyse gidip alıp geleyim ya of, of. Allah bu remzil çok ekmek yiyor ya daha da bisikletle giderek neyse ya yürüyerek gidik hem spor yapmış oluruz market ne tarafta yani şu taraftaydı pardon <gülüyor> oldu na kim burada beni almına koyun. <Gülüyor> <Gülüyor> Ha ha ha ha ha!